Yani Mustafa Aktaş sağ olsun aradı beni. İlk başlarken belki haberin nitelikli başlıyız ama belki 12. aydan sonra sizinle tekrar yola devam etmek istiyoruz dediler. Önümüzdeki yıl bakacağız inşallah nasip olur. Halaylar, ağıtlar, uzun havalar, baraklar, türkülerimizle inşallah yine severlerimize birlikte oluruz. 14 yılda da bütün insanlarımız bize evini misafir ettiler. Halk tekrar bizi orada görmek ve halaylara devam etmemizi istiyorlar. İnşallah nasip olur. Birlikte halay çekeriz.